Şimdi e, ikinci konuşmamız, ikinci konuşmacımız e, Yusuf, e, Yusuf Koçak hocamız, e, kendisi e, Kastamonu Üniversitesi'ndeydi herhalde hocam. Ben buraya not almıştım. E, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde daha önce de söylemiştim. Hocamızın e, konuşma başlığı, e, Gnostik Geleneğin Erken Dönem şiirlikteki Tezahürleri Şii bulat Örneği şeklinde olacak. E, evet Yusuf hocam, e, buyurun. Evet, e, Sayın Başkan, Cengsul Hocam, Abdullah Hocam, e, Sayın dinleyiciler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. E, öncelikle Abdullah Hocam'a teşekkür etmek istiyorum böyle bir organizasyona öncülük ettiği için. E, hocalarım ben e, tebliğime geçmeden önce kısa bir konuya değinmek istiyorum. Bu çalışma benim doktora konum. E, ben bu konuyu rahmetli Hasan Hanat Hocam'la birlikte çalıştım. Ki Hasan hocam aynı zamanda bizim, benim e, yüksek lisans danışmanım, doktora da danışmanımdı. Hem ders dönemini, yeterliliği, ondan sonra e, test sürecini hep Hasan hocamla, Hasan hocamla birlikte geçirdik. Ama e, ne yazık ki e, savunmamdan çok kısa bir süre önce Hasan hocamız vefat etti. E, Allah rahmet etsin hocamıza. Danışmanlığımı doşent doktor Muzaffer Tan hocam üstlendi, Allah razı olsun kendisinden. Çok emeği var tezime. Tezimin olgunlaşmasında çok yardımcı oldu bana. Bu girişte hem Muzaffer Hocama bir teşekkür etmek istedim. Hem de Rahmetli Hasan Hocamıza bir rahmet dilemek istedim. Kendisini budanmak istedim. Allah rahmet etsin Hasan Hocamızı. Kadri nur olsun. Mekanı cennet makamı hali olur inşallah. Sayın hocaların, başkanımızın da belirttiği gibi Gnostik geleneğin erken dönem Şii tezahürleri Şii gulat örneği benim doktora konum. Ben e, bu konuya başlamadan önce e, batiniliğin köklerini araştırmak istemiştim. Benim en büyük e, hedefim oydu. Burada yapmış olduğum çalışmalarla birlikte aslında e, sürekli konu glostik düşünceye geliyordu. Glostik düşünceye eğildiğim zaman da e, erken dönem e, Şiilik dediğimiz döneme aslında Şii burada da tesir ettiğini gördüm. Malum bizim branşımız meslekler tarihi bir tarih disiplini ...tarih disiplininde bir süreç işlenmesi gerekiyor. Onun için bu Gnostik düşüncenin... E, ...İslam düşüncesi diyebileceğimiz ve Müslümanların... E, ...içerisine ilk önce Şii Bulat'a girdiğini gördüm. Onun için Şii Bulat'ı çalışmaya karar verdim. Burada Sayın Hoca'ların öncelikle e, Gnostik düşünce nedir? sizin nedir? Önce buna bir değinmek istiyorum. Şimdi Gnostik düşünce e, gnostiz, Gnostizm, Gnostiz kelimesinin geliyor. Gnosis, bilgi demektir. E, Latinceden bir kelime, bir kelime, Yunancadır. Akli delillere başvurmadan Allah tarafından veya Tanrı tarafından doğrudan insanın kalbine yerleştirilen bilgidir. Metafizik bilgidir. Bu anahtarıyla Gnosis'in ne demek olduğu ile ilgili bir kavramdı. Bu Gnosis'in akımı e, tarihsel süreç içerisinde birçok e, dini, birçok felsefi akımı etkilemiştir. Onlardan etkilenmişlerdir. Ee, burada e, sayın hocaların e, günümüzdir. Onlardan etkilenmişlerdir. Günümüz. E, burada e, sayın hocaların. Ama bilmiyorum. Bilen kara hocam. Yanka hocam. Bilmiyorum. İnternetten kaynaklı olabilir? Tamam. Ben devam edeyim o zaman. Tabi tabi devam edebilirsin. Evet, şimdi dediğim gibi birçok akımda e, gnostik tezahür olduğu için e, gnostisizmin tek bir tanımı ne yazık ki yok. Her akım, her felsefi düşünce, her din bir şekilde kendine göre gnostizmi tanımlamaya çalışmışlardır. Örneğin mesela burada Hristiyanlar, e, Batılılar e, bir tanım yaparken gnostik bilginin gnostik bilgiyi sürekli vahiy ile tutmuşlardır. Yani e, gnostik bilgiye bir nevi vahiy e, muamelesi yapmışlardır. E, ama anahtarıyla söyleyecek olursak, gnostizmin tanımını anahtarıyla söyleyecek olursak, dualizmi içinde barındıran bir e, kurtuluş öğretisi diyebiliriz. Anahtarıyla, çok anahtarıyla. Yani çünkü gnostizm dediğimiz şey, en büyük özelliği, en temel karakteristik özelliği dualizmdir. Her şeyde. Yani alem anlayışı çifttir, Tanrı anlayışları çifttir, dua yani ikidir. Çift Tanrı anlayışları vardır. Ruh beden ayrımı, yani insan bedenine baktığınız zaman da burada bir dualiteyi görebiliyoruz. Aynı şekilde bilgiyi de ikiye ayrılırlar. Bir akli delillerle elde edilen bilgi, bir de işte Tanrı'nın e, özel kullara vermiş olduğu özel bilgi. İşte karanlık, aydınlık, Nur, zulmet bunların hepsi Gnosticizmin en temel özelliklerinden bir tanesidir. Bu çerçevede e, tek bir tanım olmadığı için ben kendimce bir tanım e, bulmaya çalıştım. Kendimce bir tanım ortaya koydum. Ve dedim ki Gnosticizm duyular dünyasında duyularla kavranılamayan tüm olgulardaki gizemin, özün ve hakikatin bilgisiyle kurtuluşa erilebileceğini iddia edip Farklı din ve felsefi akımlarda yer bulmuş bir zihniyet yapısıdır şeklinde bir tanım ortaya koymaya çalıştım. Ee, Batırlar Gnosticizmi e, din olarak algılıyorlar, yani religion diyorlar. E, ama ben bunun çok doğru olduğu kanaatinde değilim, yani bir din değil, bir e, zihniyet olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok felsefi ve e, dini akımlarda bunu yansımalarını görüyoruz. Peki, gnostizmin en temel özelliklerinden bir de diye sorulduğunda karşımızda bilinmeyen tanrı ve demiurg düşüncesi gelir. Burada bilinmeyen tanrıdan kastedilen hepimizin bildiği aşkın tanrıdır, gerçek tanrıdır, en mükemmeli, en iyi olandır. Yani felsefi tanımlayacak olursak kendisinden daha mükemmeli, düşünülemeyen bir tanrıdır. Burada bütün gnostikler fikirdir. Ama bir de e, Tanrı olarak adlandırdıkları Demiurg var. Demiork e, bir e, Tanrı'dır. Maddeyi yaratan bir Tanrı'dır. gnostiklere göre. Ama burada e, o gerçek Tanrı ile e, Demiurg arasında bir ayrım yapılıyor. Mesela gerçek Tanrı ile Demiurg asla aynı seviyede değillerdir. E, asıl Tanrı, gerçek Tanrı üsttür. Demiork onun altındadır. Tanrıdır ama aslında onun aynı seviyede değildir. Altındadır. Seviye olarak. Burada Demiurku e, üçe ayırmamız lazım. E, mesela bir kısmı Demiurk maddeyi alemi, kainatı yarattığı için kötü olarak görülür. Çünkü Demiurk bütün bu kainatı alemi yani maddeyi Tanrı diye alternatif olsun diye yaratmıştır. Yani Tanrı'ya rağmen yaratmıştır. Bunlara göre madde kötüdür. Mesela Gnostik metinlerden olan Nakhammadi metinleri vardır. Burada Pistisofya diye bir karakter vardır ve onun metaforunda bu anlatılır, maddenin kötü olduğunu. Bir de Demiurgu maddeyi yaratan olarak kabul edip ama kötü olarak görmeyenler de vardır. Mesela hermetik metinlerde bunlar karşımıza çıkar. Bunlar derler ki evet, aşkın Tanrı vardır. Demiurg da vardır. Alemi, maddeyi Demiurg Tanrı'nın emriyle yaratmıştır. Yani burada Tanrı'ya bir alternatif yok. Dolayısıyla burada Tanrı'nın emri doğrultusunu yarattığı için demir, maddeyi yaratandır ama madde bizatihi kötü değildir. Bir de bunun üçüncü grubu var. Ortasını ifade eden yani demir, dediğimiz varlık ne yine kötüdür diye bir grup var. Bunlar da bizim bildiğimiz Sabi'lerdir. Sabi'ler demir kavramını kullanmazlar. Onlar Ptahil kavramını kullanırlar. Ve Pıtak'ın maddeyi yaratmıştır. Ama Pıtak'ın özü itibariyle iyidir. Işık aleminden gelmiştir. Dolayısıyla özü itibariyle iyidir. Ama zamanla birlikte kötü güçlerle işbirliği yaptığı için e, madde yaratmıştır. Dolayısıyla kötü güçlerle işbirliği yaptığından dolayı kötüdür. Ama öz itibariyle iyidir. Dolayısıyla burada o dualist tanrı anlayışının bütün gnostiklerinde ortak bir yönü olmadığını görüyoruz. Gnostiklerin diğer bir özelliği ise e, ezoterik bilgi ve e, kurtarıcı fikridir. Ezoterik bilgi değerli hocalarım bildiğimiz gibi gnostistir. Yani hakikate götüren bilgidir. Peki bu bilgiyi kim elde eder? Herkes elde edemez. Bu bilgiyi sadece Tanrı'nın e, bağışladığı, Tanrı'nın lütfettiği kişiler bu bilgiyi elde edebilirler. Ama burada Tanrı bir kulu seçerken Burada bir keyfiliği yoktur. Burada o kişi tamamen kendi ammilleriyle birlikte, efendim dünyadan el etek çekerek, e, tırnak içinde söylüyorum, manevi e, yükselişi elde ettikten sonra Tanrı'nın onu seçmesiyle birlikte bu tür bilgileri elde ettiğine inanılır. Dolayısıyla grossizm dediğimiz unsurlar, anahtarıyla vaktimiz sınırlı olduğu için çok özet geçiyorum. Dualist anlayışıdır, dualist alem anlayışıdır dualist bilgi anlayışıdır. Ve bunun sonucunda bir kurtarıcı fikridir. Şimdi bu tür gnostik düşünceyi daha demin söylediğim gibi birçok akımda, birçok e, felsefi akımda ve dini yapılarda tezahür ettiği için burada e, anaatlarıyla e, Müslümanların yaşadığı e, Irak bölgesi, Şam bölgesinde e, zuhur etmiş ve orada bir şekilde var olmuş e, akımlar var. Onlara çok kanatlarla değinip Asıl konumuza geçeceğim. Mesela bunlardan bir tanesi Hint düşüncesidir. Hem tipik bir e, gnostik tezahürü vardır Hint düşüncesinin. Mesela bunlar derler ki e, bir örnek vereceğim sadece. Bir gemi metaforunu kullanırlar. Mesela der ki Hint düşüncesinde yanılmıyorsam upan olması lazım. Orada derler ki siz hakikate ulaşmak istiyorsanız bunu yalnızca ve yalnızca e, ibadet ederek Ahlaklı olarak yapamazsınız, kurtuluş edemezsiniz. Bunun için mutlaka e, kurtarıcı bilgi olan o krusistik bilgini yine tabi olmanız lazım. Krustik bilgiyi de gemi olarak metafor kullanılır. Derler ki bu krusistik bilgiye bindiğiniz zaman kurtuluş adasına ancózman ulaşırsınız. Böyle bir gnostik e, tezahür ekliği görüyoruz. Aynı şekilde e, vaktim daraldığı için hızlı geçiyorum. Yine Platonculuk, tunculuk, düşünce işte Yahudilik, Hristiyanlık'ta da görmekteyiz. Sabiler de var. Daha demin söylediğim gibi e, gnostik düşünce bir e, zihniyettir. Ama bu zihniyet e, manejizm ve e, sabilik gibi dinlerde müstakil olarak ortaya çıkmıştır. Yani oradaki zihniyet bir dine dönüşmüştür. Mesela burada da hem Sabiler'de hem de Maneistler'de çok ciddi anlamda gnostik unsurlar vardır. Onlar da ciddi anlamda bir dualiteye inanırlar. Işte karanlık ışık alemine inanırlar. Mesela Maneistler kutsal kitapların zahiri boyutunun avam için ama o zahirin arkasındaki o batili bilginin e, ha havas için yani özel seçilen kişiler için e, var olduğunu ve sadece onların bunu bilebileceğini iddia eden düşünceleri var manejistlerin. Burada değerli hocalarım e, Hristiyanlık karşımıza e, şöyle bir e, konu çıkıyor. Hristiyanlarda da Gnostik düşünce var. E, hatta e, birçok e, başta e, söyleyecektim. Mesela bu Gnostik tezahürü kaynağı bilinmiyor. Gnostizmin kökü kaynağı bilinmiyor. Kimisi Yahudi Yahudiliğe bağdaşlaştırdı. Kimisi Hristiyanlık dedi. Kimisi Hint düşüncesi dedi kaynağı doğuşu olarak. Ama bunların hiçbiri doğru çıkmadı. Çünkü milattan önce de Gnostizm düşünceli alakalı metinler elimizde geçti. Özellikle son 20-25 yıldır artık şu kanaate vardılar. Gnostizmin kökü Babil medeniyetine dayanmaktadır gibi bir test ortaya atıldı. Şu an kabul gören budur. Ama bunu da temkinle yaklaşıyorlar. Sadece bir iddia olarak bunu ortaya koyuyorlar. Buraya da baktığımız zaman o coğrafyada, yani Babil coğrafyası dediğimiz coğrafya aslında bütün bu Orta Doğu coğrafyasında kapısal yok, kapısı Burada e, Hristiyanlığa demiştik. Hristiyanlık e, biliyorsunuz e, 431 yılında e, yanlış hatırlamıyorsunuz, Kadıköy konsilinde, bir de e, 451 İznik konsilinde Yakubi ve Nesturi'ler, yani Süryanilerin alt kolda olan bu Yakubi ve Nesturi kiliseleri Afronoz ediliyorlar. Bunlar da Roma'dan, e, Roma İmparatorluğu topraklarından komşu ülke olan Sarsani veya Pers İmparatorluğu'na sığınıyorlar. Oraya e, yerleşiyorlar. Ve orada özellikle e, Hira şehri, Enbar gibi şehirlerde mesken tutuyorlar. Orada kilise inşa ediyorlar, medrese inşa ediyorlar. Ve orada e, kendi düşüncelerini yaymaya çalışıyorlar. Burada e, şunu belirtmem lazım. Ee, zaman içerisinde bu Nesturi ve Yakubi kiliseleri Yine Eflatuncularla tanışıyorlar, hermetik metinlerle tanışıyorlar Ve artık tipik bir e, Hristiyan kilisesi değil, böyle bir senkretik yapıya dönüşüyorlar Bunlar e, Hira şehrinde ciddi anlamda güçlüler, orada misyonelik faaliyetlerini yürütüyorlar Ve o coğrafyada e, aynı zamanda Araplar da yaşamaktadır Tabi İslamiyet henüz gelmediği için Araplar e, burada yaşamaktadır e, Müslüman değil ama Hristiyanlaşıyorlar zamanla birlikte. Ya, bu Yakubi ve Nesturilerle girdikleri ilişkiler kapsamında. Burada e, Sayın 3 Üçüncü İsoyak diye bilinen bir papaz var. O dönemde yaşamış bir papaz. Bunun mektupları günümüzde kadar geldi. O mektuplarına baktığım zaman burada e, Nesturilerle Yakubilerin, yani Süryanilerin e, Araplarla hem İslamiyet'ten önce hem de bu Araplar Müslüman olduktan sonra iyi ilişkiler içerisinde olduğunu görüyoruz mektuplarda mesela bir örnek vereyim bu papaz başka bir papaza e, mektup yazıyor e, diyor ki işte e, sizin orayı fetheden Müslüman Araplar artık bizim burayı da fethetmeye başladılar ama hiçbir şekilde bize zulmetmiyorlar hiçbir şekilde bize eziyet etmiyorlar mabetlerimize dokunmadılar ibadetlerimizi dokunmuyorlar ve iyi işler içerisindeyiz diye bir mektup yazıyor bu mektupta aslında bu Süryanilerle Arapların hem İslamiyet'ten önce hem de İslamiyet'ten sonra Araplarla ilk, ilk ilişkiler içerisinde olduklarını görüyoruz. Burada e, Araplar çocuklarını eğitim görmeleri için Süryanlilerin okullarına gönderiyorlar. Ve bu Arapların çocukları bu vesileyle çok iyi bir öğreniyorlar. Ve o mekteplerde yeni Eflatunculuk, Kronistik düşünce gibi ve aynı zamanda Hristiyanlık gibi düşünceleri de görüyorlar. Onlardan da muhtemelen etkileniyorlar. Ve bunlar Müslüman olduktan sonra benim kanaatime göre buradan elde etmiş oldukları fikirleri, e, tırnak içinde söylüyorum, İslamileştiriyorlar. Ve muhtemelen glostik düşüncede bu vesileyle e, İslam dünyasında ve Müslümanlar arasında girmeye başlıyor. Burada değerli hocalarım, e, İslamiyet geldikten sonra, buraları fethettikten sonra, e, Hira şehri, e, Küfe'ye bugünkü mesafeyle 20-25 kilometre çok yakın bir mesafede. Müslümanlar geldikten sonra Kürfe şehrini kuruyorlar ve artık Hire şehri çok cazip bir şehir. Lahmiler, Lahmi Devleti'nin başkentiydi, çok cazip bir konumu vardı. Bu artık baş, Kürfe şehri kurulmasıyla birlikte bütün oradaki unsurlar artık Kürfe'ye taşınmaya başlıyor. Ve artık oradaki o süüyalilerle birlikte Müslüman, olan, Araplar da Kürfe'ye geçiyorlar. Ve orada bu yaşlarını yaymaya çalışıp devam ediyorlar. Heinz Heim diye bir Alman oryantalist diyor ki, e, bütün bunlara baktığımız zaman diyor, özellikle bu Gurat gibi aşırı fikirlerin, yani İslam'ın özünde olmayan fikirlerin Küfa şehrinde e, ortaya çıkması, zuhur etmesi hiç tesadücü değildir. Biz de bu şekilde düşünüyoruz. Yani muhtemelen burada bir etkilenme olmuştur. Burada e, karşımıza çıkan, e, hızlı geçiyorum hocam, vaktimiz biraz daraldı. E, hızlı, burada karşımıza çıkan e, muhtari hareketi vardır. Gürat içerisinde. Muhtar hareketi bildiğimiz gibi e, Muhtar es kurmuş olduğu bir harekettir. Muhammed bin el-Hanefiye Hazreti Ali'nin, Hazreti Fatıma'dan olmaya bulundu. Muhammed bin el, Hazreti Alvin, Hazreti adın, Muhammed bin el e, etrafında, ismi etrafında şekillenmeye başlıyor. Ve daha önce e, olmayan bir düşünce yani Mehdi'lik düşüncesini ortaya atıyor Muhtar. Diyor ki işte biz, e, bizim Mehdimiz kurtarıcımız Muhammed bin el Biz de onun etrafında eee İsyana kalkışacağız. Tabii şurada şunu dikkatimi çekti hocam. Gnostik düşünceyi veya bizdeki karşılığı olan düşünceyi benimseyen akımlar genelde siyasi olarak mağlup olan akımlardır. Siyasi olarak mağlup oldukları için bir şekilde kendilerini nasıl söyleyeyim aklamak için veya üstün göstermek için artık böyle bir itikadi ta bürünmeye başlıyorlar. Çünkü siyasetim mağlup oldun, taraftalarını bir şekilde bir şey etmen lazım. Burada hocam, ee, muhtar artık ee, batini yorumlara başlıyor. Kur'an'ın batini yorumlara ele alıyor. E, aynı şekilde, ki ee, daha söylediğimiz gibi, manevizm de bu çok yaygındı. Manevizm bunu çok öne çıkarıyordu. İşte lafsi olanlar halk içindir ama bu hakikati batındır ve onu sadece özel kişiler bilebilir diye. Bu aynı düşünceyi muhtarda da görüyoruz. Bunun yanı sıra hocam, e, ilk ortaya çıkan düşüncelerden bir tanesi hulül düşüncesidir. Hulül, gnostik düşüncenin temel özelliklerinden bir tanesidir. Yani Tanrı özel kula hulül ediyor ve orada e, hakikati anlatmaya başlıyor. Burada aynı şekilde muhtar da bunu iddia ediyor. İşte Allah diyor, Tanrı'nın ruhu e, Hazreti Adem'e, Hazreti Adem'den bütün peygamberlere, son peygamber Hazreti Muhammed'den Hazreti Ali'ye, bunun evlatlarından Ana yani mutlaka geçici iddia ediyor. Burada da aynı zamanda bir e, dediğim gibi ölüm şey e, hürül düşüncesi ve tenasuk düşüncesi ortaya çıkıyor. Ve aynı zamanda e, ölümsüzlük düşüncesi de ortaya çıkıyor. Yani Muhammed bildirilen fiiller ölümsüzlük atfetmeye başlıyorlar. İşte Muhammed bildirilen fiiller azvadağımdadır. Aslan ve kaplan tarafından korunmaktadır. Malbetekleriyle işte süt ırmaklarıyla beslenmektedir gibi artık ölümsüzlük düşüncesi ortaya çıkıyor. Ve işte e, Muhammed Bin'den Hanefi'ye kıyamet ayarken ortaya çıkacak ve adaleti sağlayacak gibi düşünceler. Bunun dışında hocalarım e, beyaniye var. Beyan bin Sema'an var. Beyan bin Sema'an'ın özelliği şu Saman ismi, yani babasının ismi Saman, Babasının ismi Seman yani Şimon veya Simeon olarak da Aramice bir kelimedir. Burada e, muhtemelen babası bu arami bir kökten geliyor, aileden geliyor. Beyan da arami bir çevrede büyümüştür. Muhtemelen orada o gördüklerini bir şekilde Müslüman olduktan sonra e, İslam iyileştirip bunu devam ettirmiştir. Çünkü uluhiyet ithası onlarda da vardır. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki işte gökteki e, e, ilah da, yerdeki ilah da odur ayetini. E, beyan diyor ki işte burada gökteki ilah aşkın tanrıdır, yerdeki ilah ise benim şeklinde batini bir yoruma gidiyor. Bu da e, tipik bir hermetik e, yasımadır. Hermetik metinlerde de böyle geçer. Çift tanrıdan gökyüzü tanrısı, yeryüzü tanrısı ifadesi geçer. Burada da bunu görüyoruz Beyanda. Çok hızlı geçiyorum hocam. Bir de e, ismi azam vardır, çok meşhurdur bu. İsmi azam düşüncesi. Beyanda diyor ki ben diyor Allah'ın ismi azamını, en büyük ismini bildim. En büyük ismini bilmemle birlikte olağanüstü güçler elde ettim. İşte orduları bozguna uğrattım. İşte e, Verüs geldi, yanıma çağırdım ve o da dedime icabet etti ve yanıma geldi deyip olağanüstü güçler elde ettiğini ve bunu buna Tanrı tarafından belli iddia ediyor. Kendisinin uğuriyetini e, pekiştirmek için. İşte burada da aynı zamanda antropomorfik bir yapı görüyoruz. Yani Tanrı'nın insan biçimine bürünmesi. Bu da İslam düşüncesinde öncesi olmayan bir düşüncedir. Bu düşünceler benim şeyim, işte muhuriye de vardır. İşte muhuriye mesela e, aynı şekilde gurur ve der ki ben Tanrı ile görüştüm der. Tanrı bütün insanların kaderini parmağıyla birlikte eline yazmıştır avucuna. Ama günahkar olduklarını gördüğün zaman sinirlenmiş ve o e, eli terlemeye başlamıştır. Bu terlemeyle birlikte tatlı su, tuzlu su ortaya çıkmıştır. İşte tatlı su Şia'ya, tuzlu su Şii olmayanlara tekabül eder gibi tamamen sabirlikteki o kutsal suyun yansımasını görüyoruz hocam. Ayrıca Mansuriye vardır. Hocam bitiriyorum bir iki cümle. Mansuriye vardı hocam. Mansuriye de aynısını iddia eder. Allah'la görüştüğünü iddia ediyor. Yusuf hocam, e, hocam şey var, vaktimiz var bir beş dakika daha. Hı -hı. Tamam hocam o zaman. Özetliyorum. Mansuriye diyor ki Allah'la görüştü. Allah diyor başını okşadı diyor. Burada da e, Tanrı'nın fiziki bir yapıya büründüğünü görüyoruz. Mansuriye'ye göre. Yani Tanrı bir fiziki varlık. Bunu görüyor çünkü. Ondan sonra eee Başını okşuyor. Yani fiziki bir temasla söz konusu. Dolayısıyla burada e, şöyle bir ilginç ifade kullanıyor. E, Fraiko Şia'da geçiyor bu. Diyor ki Allah benim başımı okşadı ve Allah'la diyor Süryanice konuştum diyor. Burası çok dikkatimi çekti benim. Yani daha demin söylemiştim ya hocam Süryanilerin bir etkileşim var. Burada Süryanice söylemesi e, Hensermin ifadesiyle tesadücü değil. Ha Kumbi buna şey diyor. Farsça konuştu diyor farklı bir rivayet. İki rivayette de ele alacak olursak hocam ama şunu görüyoruz, Arapça konuşmuyor. Yani ya Süryanice konuşuyor ya Farsça konuşuyor iki rivayet dedi de ama Arapça konuşmuyor. Dolayısıyla burada da o Süryaniliğin bana göre benim sonucum bir satır arasında okuduğumuz zaman bir yansımasını görüyoruz. Aynı zamanda burada diyor ki mesela Mansur Tanrı diyor Allah diyor. Önce diyor Hazreti İsa'nın ruhunu yarattı. Ondan sonra Hazreti Ali'nin ruhunu yaratıyor. Yani Hazreti Muhammed burada yok. Hazreti İsa var Hazreti Ali var ki Hazreti İsa motifi e, kuratı çok belirgindir. Çünkü huyuru Hazreti İsa'ya temellendirme çalışıyorlar. Ki Süryani'de Hristiyan olduğu için muhtemelen oradaki o e, Hazreti İsa motifinin etkilenerek bana göre, benim kanaatim Hazreti İsa motifi e, bilinçaltılarına yerleşiyor ve sürekli her planda huyuru düşüncesinde ortaya çıkıyor. Ayrıca Allah'ın organlarının olduğunu söylüyorlar ve bu organlarını da Arapça alfabeyle temellendiriyorlar. İşte aynı harfi gözünü ifade ediyor, ediyor. sap harfi işte başına, işte bacaklarına, elif kollarına gibi e, Arap alfabesini Tanrı'nın organlarıyla ilişkilendirmeye çalışıyorlar ki bu da bir gnostik yaklaşımdır. Burada aynı zamanda e, daha da bir söylemiştim Muhiriye Tanrı'nın erkek olduğunu erkek cilsiz organının olduğunu ve kendisinde bunu gördüğünü ifade ediyor. Yani burada da bir erkek motifi tipik bir Hristiyanlık yansımasıdır bu. Tanrı'yı erkek olarak görmek. Burada hocalarım Hattabiye var, son fırka. Hattabiye de bunların hepsini de kabul eder, gururunu kabul eder. Aynı zamanda Cafer saldığı burada önüne çıkarır Hattabiye. Ve bunu ilave olarak der ki kendisi yani Ebu Hattab Tanrı'nın oğludur. Yani burada Tanrı'nın oğlu ifadesinde kullanılır. Mesela bundan öncekilerde Hazreti İsa motifi kullanılırdı. Ama artık Hatta Bey ile birlikte artık Hazreti İsa gibi Tanrı'nın oğlu düşüncesi ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da e, tipik bir grostik yansımanın sonucu olarak görüyorum. Netice itibariyle Sayın hocalarım burada şunu söyleyebilirim. Guratlar e, e, çok erken dönem olduğu için ilk dönem çok böyle ayrıntılı bir e, batınî tefsire gidemiyorlar. Hem marjinaller, marjinaller olduğu için e, günümüze kadar yazma eserlerine yazılık yok. Hep şifen yürümüş bunlar. Daha çok bunları muhalif olanlardan biz Kur'at'ı tanıyoruz. Özellikle imami kaynaklardan. Bundan dolayı e, çok böyle ayrıntılı bir tefsire gidemiyorlar. Çok yüzeysel kalıyor. Yani hem o kozmoloji, alemin yaratılışıyla ilgili hem tefsirlerin, şey ayetlerin tefsiriyle alakalı çok böyle iki üç tane ayet kullanıp kendilerini temellendirmeye çalışıyorlar. Bunların asıl e, ayrıntılı bir şekilde hem kozmolojiyi hem kozmogoniyi hem mahtili tefsiri yapan Kurat'ın üzerine kendisini inşa eden İsmail'lerdir. Tabi İsmail'lik konumuzu açtığı için konuya girmeyeceğim ama burada bunu söylemem lazım. Kurat temel hazırlıyor ve bu temel üzerine İsmaillik ciddi anlamda bir bina inşa ediyor. Dolayısıyla hocalarım, glosik düşüncenin, e, İslam düşünce, tabi Müslümanlığı, e, Kurata İslam diyebilir Biz Ayrı bir tartışma konusu ama o gene o coğrafyaya e, ortaya çıkması, tezahür etmesi e, ilk Kurata'ya birlikte başlamaktadır. Ve burada e, Süryaniler senkretik yapı olan ama ee, yani Yahudi şey, e, Hristiyanlığı, Yeni Eflatunculuğu, ondan sonra guzistik metinleri içerisinde harmanlayan Süryanilerle birlikte bu düşünce, İslam düşüncesine veya GURAT'a intikal ettiğini düşünüyorum. Ee, beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Ee, evet, e, Doktor Yusuf Koçak Hocamız, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden. E, hocam bu güzel sunumunuzdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evet. ifade ettiğimiz bir konuşma oldu. Gerçekten ağzınıza kaleminize sağlık hocam. Burada bir iki husus ifade etmek isterim ben. Az önceki sunumunuzda da gördük. Aslında insanların üzerinde ortaklaşa konuştuğu, anlaştığı ve neden bahsettiğini böyle ortaklaşa bir şekilde kabul edildiği kavramlar üzerinden konuşmak gerçekten e, insanları e, hem bir, bir noktada tutulmasını ve onların e, böyle aşırılıklara kaçmasını engelliyor. Şimdi e, tabii ki e, literal anlam, lafsi anlam e, olduğunda ortak bir mefhundan bahsedebiliyorsunuz ama e, lafsi anlamın ötesinde zahiri anlamın ötesindeki bir takım anlamlar artık konuşulmaya başladığında burada e, denetlenebilir bir alan olmuyor. E, dolayısıyla isteyen istediği gibi kavramları ve mefhumları şekillendirebiliyor. E, bu durumda e, işte e, bizler is insanları istediğimiz tarafa yönlendirebilme noktasında eğer batini bir e, yoruma e, kaçmaya başlamışsak o zaman e, ortak bir alan olmuyor ve batini e, bir yorum insanların istediği şekilde e, istediği tarafa e, meyletmesine ve bu şekilde yönlendirilmesine çok büyük bir etkisi oluyor. Bu anlamda baktığımızda e, özellikle işte e, gnostik hareketlerde işte bir takım e, hocamızın da ifade ettiği gibi işte siyasi bir alanda e, mağlup olma ve e, daha sonra işte kendi haklarını ortaya koymak için e, dini bir mahiyet oluşturma yönünde bir, e, bir çabanın olduğunu hocamız ifade etti. Tabi bu alanı oluştururken de e, denetlemeyi ortadan kaldırmak e, ve e, batini bir temelden hareket edildiğinde o zaman e, biz kendi şeyimizi, kendi mefhumlarımızı şekillendirebiliyoruz. Ama burada ortak bir alan artık kalmıyor. Bu noktada bakıldığında işte birçok e, mezheplerin, böyle farklı grupların e, işte bu bilgilere e, kendi özel seçtiği kimselerin ulaşabileceği yönündeki bir do doktrinden hareket ettiklerinde o zaman herkesin, e, kendi grubun, kendi hareketin kendisine yönelik bir kavramlı mefhumun oluştuğunu görmüş oluyoruz değil mi Yusuf Hocam? Aynen. Aynen. E, Evet hocam, şimdi biz beşinci oturumu yaptık. Altıncı oturumumuz 11.30'da. Ben dinleyicilerimizi, katılımcılarımızı 11.30'daki oturumda görmek üzere ve dinlemek üzere oturumumuzu. Ben buradaki, şimdiki oturumumuzu sonlandırmak istiyorum. Şimdilik hepinize hayırlı günler diliyorum. Sa sa sa sağlık ve afiyette kalın efendim. Sağolun hocam.